Evet arkadaşlar yeniden videoma hoş geldiniz ee, Biliyorsunuz ki zaten e, şeyde harita oluşturucularda e, en son galiba hedefle engelli futbol oynamıştık. Evet hedefle engelli futbol oynamıştık. E, arkadaşlar bölünmüş çöllerle kafese oynadık. Hedefle engelli futbol. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gizli takiple tatile oynayacağız. Yani elmas katmacayı da soygun. E, bu arada şöyle. Hemen göstereyim. Ee, ben Brawl pas aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Pas alınca bunlar açılıyor. Arkadaşlar. E, zaten şu anda 28'deyim. Yani 30 olursam e, Albay Rufu almamıza çok az kaldı arkadaşlar. Şurada. Gerçekten daha fazla jeton kazanmalısın diyor. Çok az kaldı. Bu arada ben koltuğun yıldız gücünü açtım. Ee, arkadaşlar oyunda. Şimdi hız kesmeden hemen... Haritalarından bir tanesine başlıyorum. Hangisinden başlayalım? Arkadaşlar bence gizli takip. Ee, dostluk maçı diyelim. Gizli takipte ee, Rosa yani. Başka aksesuar yok. Şu olsun. Tamam. Girdik arkadaşlar. Evet. Şu anda gidiyoruz. Hop hop hop hop hop hop hop hop. Roza'yı aldım. Bir dakika. Can bas can bas can bas can bas. Doğduğumuz yeri de çaladım. Dynamite Mike. Dede. Dedeciğim. Dede. Ya. Dynamite dede ya. Öf. Ya Piper teyzeciğim neden kızıyorsun sen? Kazanırız biz bu maçı ya. Tabi doğru oynarsanız yani şu oyunu, tamam? Sık sık sık sık sık sık. Hadi be. Arkadaşlar onların son, son ee, neydi o? Tam kasa. Kasalarının 85 canları kaldı. Dynamite de yavaş. Yavaş dedeciğim, yavaş. Abi abi dur. Dur, dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur kal kal kal kal kal kal kal kal kal kal dur dur abi dur dur dur ben kendim patlatır ya 42 canı kalmıştı ya 42 canı kalmıştı olmaz ki bir dakika Şeyi mi kullansam bir dakika bu nereye aşınıyordu beni he tamam. Açık yapmamışım orayı. Tamamen benim hatam. Şurada bir pusmamız lazım. Evet dedeciğim eyvallah ben kaçar. Arkadaşlar hayır ya. Olmaz böyle bir şans. Böyle bir şans olmaz. Olsun olsun. Onların e, kasalarının canı bizden daha az. Can farkıyla da kazanabiliriz arkadaşlar. Yani öyle bir seçeneğimiz de var. Zaten ben buraya özellikle Roza'yı seçtim. Roza çok canlı. Şöyle. İndir bakalım indir. Ağacımak yok. Patlatacağım patlatacağım. Evet ben patlattım. Yıldız oyuncu benim. Evet Ege 2009. Yıldız oyuncu biz olduk. Onunla yenildi. Zafer bu maçı kazandık. Ve... E, gezi tatil gizli tatil diyorum. Gizli takipten çıkıp tatile giriyoruz. Dilim dönmüyor. Kesinlisin. Şimdi tatilde neye alsam? Hem hem hem hem hem. MS, MJ's, MZ, MZ aldım. E, başka aksesuarın yok biliyorum. Bu var, bu var. En üst süper saldırısının etki alanında bulunan her bir düşman savaşçı için saniye başına 420 puan sağlık kazanır. Bunu alalım. Tamamdır. Video çok uzun olmuş. Yani uzun olmamış. Ama tabi benim çektiğim kameraya göre e, uzun bir şey arkadaşlar uzun bir zaman. Yani ben aslında bu videoları YouTube'a nasıl yüklüyorum diye soracak olursanız e, Videoyu küçültüp yüklüyorum. Yani zamanını kısaltıyorum. Arkadaşlar e, bu arada tatil haritasını size kuş bakışıyla da göstereceğim. o harika oha. Ya, yalan ya. Gerçekten ya İlk defa 5 dakika oldu. Riko Riko Riko Öldün, öldün, öldün, öldün! Yeter! Dur dur dur! Tiki çok zor ya! Çok zor ya! Çok zor! Kamera kapanmasa? Yavaş, yavaş! Ölmüyor, ölmüyor! Ya Mr. P korkak! Mr. P korkak! Yürü, yürü Jesse! Jesse yürü, ne yapıyorsun? Tamam tamam yeter artık. Ya şu piyi öldürün ya. Çok basit. Oha 11 elmas. Ya hile ya. Onlar kazansın diye yapıyorsunuz yine. Tamam tamam bir bırak. Ya niye bunlar dakikada bana ateş ediyor. Ya olsun arkadaşlar. Ya bence iyi Bence oyun iyi Bana ne. Bana ne. Zaten dostluk maçı yapıyoruz. Kupa da eksilmiyoruz yani. Gereksiz. Evet arkadaşlar bu arada Albayruf çok az kaldı. Bir şey diyeceğim. E Brawl Stars 5. sezon değil 4. sezonda olması lazım. Çünkü bu oyun e açığını 5 sene olmadı. Yalan söylemeyin 5 sene olmadı. Evet. Arkadaşlar videomuzun. Videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Ve videoyu burada bitiriyorum. Dördüncü bölümden ilk tanıtımda gelecek arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeceğim bu sefer. Yani haritaların hepsini denedik herhalde. Denedik evet. E, farklı haritalar oluşturacağız arkadaşlar. Son iki tane daha değişik harita oluşturacağım. E, 4te. Yani 4 tane daha farklı ayeti oluşturacağım. 4 ve 5. bölüme özel. Sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Harita serimizi ve bay bay.